Mehmet'in aklı erer oldu. Babasını sordu. Dedi anası, senin baban şehit oldu. Gövdesini toprak yaptığı vatan'a kattı. Senin baban, senin baban toprak oldu. Mehmet'in aklı ermedi. Babası nasıl toprak olurdu? Gün geldi. Düşman, Çanakkale'ye girdi. Toprak, dedi Mehmet'in yaşı 17.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 Yağmur yıkadı yüzünü, ayaz kuruttu ellerini. Güneş kararttı tenini. Mehmet'in, Mehmet'in aklı erdi. Hatırladı. Babasının gövdesini toprak yaptığını hatırladı. Anladı. Babası nasıl toprak olmuştu. Mehmet, Mehmetçik oldu, çelik oldu, duvar oldu, Çanakkale geçilmez oldu. Ateş kustu düşman, mermi kustu, bomba kustu. Durdu Mehmet, çöktü dizlerinin üstüne, kan vardı göğsünün üstünde. Alnını toprağa koydu, toprak kan oldu. Yattı toprağın üstünde kırk günlükken yattığı gibi. Tuttu toprağı kırk günlükken tuttuğu gibi. Mehmet, Mehmet şehit oldu. Mehmet toprak oldu, toprağa renk oldu. Bitki oldu, yaprak oldu. Bayrağı kırmızı oldu. Gelin kızın halısına boya oldu, desen oldu. Koyuna, kuzuya çimen oldu, yün oldu, iplik oldu. Ustanın elinde çanak olduğu çömlek oldu. Aşığın dilinde türkü oldu. Binlerce Mehmet, Binlerce Mehmet Çanakkale'de şehit oldu. Binlerce Mehmet, Çanakkale'de toprak oldu. Toprak, Toprak, onların sayesinde bize vatan oldu. Toprak, onların sayesinde bize vatan oldu. Vatan oldu.